8. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 140 santigrat derecede 2 gram su buharı çevresinde 1250 kalori ısı veriyor. Son durumda suyun sıcaklığı kaç santigrat derece olur? Yine ısı sıcaklık grafiğini çizelim. 140'tan başlayacak bu sefer. 100'e kadar inecek yüzde bir hal değişimi var. Hal değişimini tamamladıktan sonra inmeye devam edecek. En son kaça kadar ineceğini bilmiyoruz. Şimdi ilk eğri çizgi için MC delta T formülünü kullanacağım. İkinci düz çizgi için ML formülünü kullanacağım. Üçüncü eğik çizgi için MC delta T formülünü kullanacağım. Q1 için yapalım. Kütle 2. Burada C yerine C su buharı yani 0,5 yazmam gerekiyor. Çarpım Sıcaklık değişimi 140'tan 100'e inmiş, yani 40. Eşittir dedim. Sıfırlar gitti. 4 kere 5 20 çarptım 40 kalori. Q2 için yazalım. Kütle 2, L buhar 540 çarptım 1080. Bize soruda diyor ki, toplamda 1250 kalori ısı veriyormuş. Şimdi 40 kalori ve 1080 kaloriyi verdi yani toplamda 40 artı 1080, 1120 kalorilik ısı verdi. O zaman geriye kaç kalori ısı kaldığını yazıyorum 1250 ısı vermesi gerekiyor bunun 1120'sini vermiş. Demek ki geriye 130 kalori kalmış bu 130 kalori Q3'e eşit, Q3 yerine 130 yazıyorum eşittir. Kütle 2 çarpı, artık su C yerine C su yazmalıyım. 1 çarpı delta T. 130'u 2'ye böldüm. Buradan delta T 65. Sıcaklık değişimi 65. Bize son sıcaklığı soruyor. yüzden itibaren 65 azalmış. O yüzden 100'den 65'i çıkartıyorum. Cevabımız 35 santigrat derece yani A şıkkı. 9. soru Özgür ısısı 0.5 olan bir katı maddenin sıcaklık ısı grafiği verilmiştir. Maddenin erime ısısını soruyor. Yine arkadaşlar şu eğik çizgi için mc delta T'ye yazacağım. E, düz çizgi için M'ye yazacağım. Önce Q1'i yazalım. Sıfırdan 300'e çıkmış. Isı 300 eşittir. Kütlesini bilmiyorum. CS'i 0.5 çarpı delta T40. Sıfırlar gitti. 4 kere 5 20. 30'u 20'ye böldüm. Kütle 15 gram. Şimdi bu düz çizgi için formülü yazalım. Düz çizgi için formül M ile 300'den 600'e çıkmış. Yani aradaki ısı 300, Q 2 yerine 300 yazıyorum. Eşittir. kütleyi 15 bulmuştuk. Çarpı L. 300'ü 15'e böldüğümde cevap 20 kalori bölü gram. Yani B şıkkı. 10. soruda. Bir kapta 80 santigrat derece sıcaklıkta 100 gram su vardır. Bu kaptaki suyun denge sıcaklığının 40 santigrat derece olabilmesi için kaba 20 santigrat derece sıcaklıktaki sudan kaç gram eklenmelidir. Verilin ısı alınan ısıya eşittir formülünü kullanıyorum. Isıyı veren madde için mc delta t yazıyorum. Isıyı alan madde için mc delta t yazıyorum ve bunların ikisini birbirine eşitliyorum. Isıyı veren madde sıcaklığı yüksek olan madde yani 80 derecedeki madde. Kütlesi 100. M yerine 100 yazdım. C su 1 çarpın 80'den 40'a düşmüş. Yani sıcaklık değişimi 40. Eşittir. Diğer maddenin kütlesini bilmiyorum. C su yine 1. Delta T 20 derece sıcaklığındaymış bu. 20'den 40'a çıkmış. Yani değişim 20. 20 ile 40'ı sadeleştirirsem buradan 2 kaldı. 100 ile 2'yi çarparsam arkadaşlar... İlave etmem gereken su miktarı 200 gram yani D şıkkı. 11. soruda. Şekildeki kaplarda belirtilen kütlede ve sıcaklıkta sular vardır. Bu kaplardaki sular karıştırılıyor. Denge sıcaklığı ne olur? Şimdi bu tür üçlü sorularda şöyle bir formülümüz var. Kütlelerle sıcaklıkları çarpıyoruz. Bunu bütün kaplar için yapıyoruz ve topluyoruz. Bölü toplam kütle diyoruz. Şöyle... 100 gram ve 20 santigrat derece 100 ile 20'yi çarptım 2000 artı 100 gram ve 80 santigrat derece bunları çarptım 8000 artı 200 ve 30 bunları çarptım 6000 bölü toplam kütle 100 gram 100 gram 200 gram topladım 400 gram eşittir bunları topladım 2000 8000 10.000 6000 de burada var 16000 bölüm 400. Sıfırlar gitti. 160'ı 4'e bölersem cevap 40 santigrat. Derece yani C şıkkı. 12. soruda. Şekildeki ısıca alatılmış kap birim zamanda eşit kütlede yani eşit diyor. Sırasıyla 60 ve 20 derece sıcaklığında sulara katan kale musluklarıyla dolduruluyor. Kabın yarısı doldurulduktan sonra K musluğu kapatılıyor. Burası önemli. Yani kabın ilk yarısını iki muslukla birlikte dolduruyorum. Kabın ikinci yarısını sadece L ile dolduruyorum. Dolayısıyla kabın ikinci yarısının sıcaklığı 20 derece. Peki ilk yarısının sıcaklığı ne? Debisi eşit olduğu için bunların ortalamalarını alabilirim. Yani toplayıp ikiye bölebilirim. 60 artı 20 bölü 2, 80 bölü 2 yani 40. Bütün kaba geldiğimde ise... İlk yarısı 20 son yarısı 40 yine toplayıp 2'ye bölüyorum yarım yarım olduğu için 20 artı 40 bölü 2 yani 60 bölü 2 cevap 30 santigrat derece yani aşık. 13. soruda x, y, z kaplarındaki suların kütleleri ve sıcaklıkları tabloda verilmiş yeterince büyük x kabına önce y kabındaki su boşaltıldığında denge sıcaklığı t1. Biraz önceki formülü x ve y için yazalım arkadaşlar x için e, kütleyle ile sıcaklığı çarpıyorum, y için kütleyle sıcaklığı çarpıyorum, topluyorum, bölü toplam kütle diyorum. x'in kütlesi 100, sıcaklığı 20, çarptım 2000 artı, y'nin sıcaklığı 40, kütlesi 100, çarptım 4000, bölü toplam kütle ikisi de 100, 200. 6000 bölü 200, bunları sadeleştirirsem 30 santigrat derece, t1 30. Buradan sonrası önemli diyor ki daha sonra z kabındaki su boşaltıldığında yani artık elimde x ve y karışımı var. Bu karışımın özelliklerine sıcaklığı 30 derece 100 gram 100 gram toplamda 200 gram. Bu karışıma Z'yi ekliyorum. O zaman son sıcaklık için formülü bu karışım ve z için yazacağım. Karışımın kütlesi 200 sıcaklığı 30 çarptım 6000 artı Z'nin kütlesi 40 sıcaklığı 60 çarptım 24000 bölü toplam kütle 200 gram karışım 400 gram da Z topladım 600 24000'le 6000'i topladım 30000 bölü 600 sıfırlar gittim 306'ya bölersek 50 santigrat derece T2 de 50 santigrat derece yani cevabımız 5kı bugünlük bu kadar arkadaşlar kendinize dikkat edin görüşmek üzere